Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf ödese kazanım kavramı testi 18'deyiz maddenin halleri 5'i çözeceğiz bu testimizde gazlar ve plazma hali hal değişim grafikleri erime donma buharlaşma yoğuşma ve kaynama noktaları plazma halinin açıklanması plazma halinin sınıflandırılması alt başlıklarını inceleyeceğiz arkadaşlar evet birinci sorumuz bismillah diyoruz bu soruyu çözmek için bilmeniz gerekenler buharlaşma ve kaynama arasındaki farklardır arkadaşlar. Aşağıda kaynama ve buharlaşma olayları ile ilgili bazı özellikler karışık olarak verilmiştir. Buna göre bu özelliklerin buharlaşma ve kaynama ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar birinci yargımızda her sıcaklıkta olur diyor hemen bakıyoruz buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir o halde her sıcaklıkta olan buharlaşmadır belirli bir sıcaklıkta olan da kaynamadır arkadaşlar sıvının her noktasında gerçekleşir sıvı yüzeyinde olur diyor 3 ve 4'te buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir kaynama ise her noktasında gerçekleşir arkadaşlar her noktasında gerçekleşen kaynamadır sıvı yüzeyinde gerçekleşen ise buharlaşmadır diyoruz o halde doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır kıymetli arkadaşlarım ikinci sorumuza geçtiğimizde bir sıcaklık zaman grafiği görmekteyiz. Burada maddenin hal değişim grafiği de diyebiliriz. Saf bir maddenin hal değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıç noktasında giderek arkadaşlar süre geçtikçe sıcaklık yükselmektedir. O halde katıdan gaza doğru bir geçiş söz konusudur hemen katıdan gaza geçiş grafiğimiz gördüğünüz gibi burada verilmiştir Birinci bölgede madde katı halde ikinci bölgede e, madde de hal değişimi görülmekte sıvı ve e, katı hal var üçüncü bölgede sıvı e, dördüncü bölgede arkadaşlar yine bir hal değişimi var e, gaz ve sıvı hal bir arada ve 5. bölgede gaz halini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktamız şurasıysa madde katı haldedir. Madde katı haldeyken sıcaklığı arttığı için kinetik enerjide artıyor. 30 santigrat dereceye geldiğimizde artık maddenin sıcaklığının artmadığını sabit kaldığını yani kinetik enerjinin sabit kaldığını görüyoruz. O halde arkadaşlar 5 ile 10 dakika arasında madde erimeye başlamış yani burada katı artı sıvı faz var burada katı faz vardı burada katı sıvı faz var 10. dakikadan sonra maddenin tamamı erimiştir yani 3. bölge sıvı haldir dördüncü bölge 15'te 20. dakika arasında maddenin kaynama noktasıdır. Şu nokta arkadaşlar madde yine kinetik enerjisi sabit potansiyel enerjisi artıyor. Yani burada sıvı artı gaz hali var ve 20. dakikadan sonra madde artık tamamen gaz halindedir. Şimdi buna göre Yargıları karşılaştıralım birinci yargımız madde iki defa hal değiştirmiştir bakın arkadaşlar 5'te 10 arasında ve 15'te 20 arasında iki defa hal değiştirmiştir 30 santigrat derece erime noktası 80 santigrat derecede kaynama noktasıdır dersek doğru cümleler kurmuş oluyoruz. Birinci yargımız doğrudur. Maddenin kaynama noktası 80 santigrat derecedir. Evet arkadaşlar ikinci yargımız da doğrudur. 80 santigrat derecede madde kaynamaya başlamıştır. 10 ve 15. dakikalar arasında maddenin kinetik enerjisi artar. 10 ile 15. dakikalar arasında maddenin tamamı tek fazla yani sıvı hal ve sıcaklık arttığı için kinetik enerjide sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Üçüncü yargımız da doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci, üçüncü soruya geldiğimizde saf X maddesinin hal değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Hal değişim grafiğine baktığımız zaman bu sefer maddenin soğutulduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Sıcaklık zaman içerisinde azalıyor. O halde madde gaz halinden katı hale geçiyor. O zaman birinci bölgede madde gaz halindedir. ikinci bölgede T1-T2 arasında gaz artı sıvı haldedir. Yani yoğuşuyordur. A noktası yoğuşma noktasıdır deriz. T2-T3 arasında üçüncü bölgede madde sıvı haldedir. Arkadaşlar soğutulduğu için sıcaklık azaldıkça kinetik enerji de azalacak. T3-T4 arasında yine bir hal değişimi var. Burada madde sıvıdan katıya geçmektedir. Yani sıvı katı bir aradadır. T4'ten sonra T5 arasında da madde yine tek fazla sadece katı haldir. Buna göre yargıları karşılaştırdığımız zaman T1-T2 aralığında katı sıvı halleri birlikte bulunur diyor. T1-T2 arasında evet hal işim var ama gazla sıvı haller bir arada bulunuyor. Katıyla sıvı değildir. Birinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. İkinci yargımıza baktığımızda T3 ile T4 aralığında madde heterojendir. T3'te T4 arasında yine bir hal değişimi olduğu için burada çift faz vardır. Sıvı katı faz vardır. O halde maddeler Hal değiştirme sıcaklıklarında yani erime, kaynama, donma veya yoğuşma sıcaklıklarında çift fazla olduklarından dolayı heterojen görüntüdedir. İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda maddenin yoğuşma noktası A santigrat derecedir. Evet arkadaşlar A santigrat derece maddenin yoğuşma noktasıdır. Yani şurası maddenin yoğuşmasına başladığı noktadır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Hangileri doğrudur diye arıyorduk. 2 ve 3 D seçeneğimiz doğru cevabımız olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde normal erime ve kaynama noktaları tabloda verilen saf X, Y, Z maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Böyle soruya geldiğimizde böyle bir soruyla karşılaştığımızda erime noktasının altında maddenin katı erime ile kaynama arasında sıvı kaynama noktasının üzerinde maddenin gaz halinde bulunduğunu yazarsak çok e, soruyu çözerken yardımcı olacaktır arkadaşlar. Evet birinci yargımız Z'nin eridiği sıcaklıkta Y gazdır. Z'nin eridiği sıcaklıkta arkadaşlar 11 santigrat derecedir. O halde 11 santigrat derece Y için şuralarda bir yerdedir arkadaşlar. Evet oralar gaz haldir. Yani birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza geldiğimizde Y'nin kaynadığı sıcaklıkta diyor. Yani Y'nin kaynama noktası 8 santigrat derecedir. X ve Z sıvıdır diyor x'e e baktığımız zaman evet arkadaşlar eksi 8 şuralarda bir yerdedir x sıvıdır eksi 8 z için şuralarda bir yerdedir arkadaşlar z ise katıdır o halde e, biri doğru biri yanlış ikinci yargımız yanlıştır üçüncü yargıya baktığımızda moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan z'dir diyor arkadaşlar kaynama noktasıyla moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır Kaynama noktası büyük olanın moleküller arası çekim kuvveti de büyüktür. Kaynama noktası en büyük olan gördüğünüz gibi Z'dir arkadaşlar. O halde kaynama noktası en büyük olan Z yargısı da doğrudur. Doğruları arıyorduk. 1 ve 3 C şıkkı oluyor arkadaşlar. Beşinci soruya geldiğimizde aynı sıcaklıkta saf X ve Y sıvıları özdeş ısıtıcılarda ısıtılıyor. Bir süre sonra... X sıvısının sıcaklığı artarken Y sıvısının sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor o halde sıvı bir madde ısıtılıyorsa ve bir maddenin sıcaklığı artmaya devam ederken diğeri sabit kalıyorsa sabit kalan maddenin hal değiştirdiğini biliriz ısıtıldığı için arkadaşlar Y maddesi o noktada sıvıdan gaza geçiyordur. Yani kaynama noktası Y'nin daha düşüktür. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Y kaynamaktadır. Evet arkadaşlar sıcaklığı değişmiyorsa Y hal değiştiriyordur. Sıvı bir madde ısıtıldığında kaynama noktasına ulaşacaktır ve kaynayacaktır. Demek ki Y maddesi X'ten daha önce kaynıyor. Yani Y'nin kaynama noktası y kaynama noktası için yazıyorum kaynama noktası y küçüktür x'ten x'in kinetik enerjisi değişmez arkadaşlar x'in sıcaklığı artmaya devam ediyorsa kinetik enerji kinetik enerji şöyle ke doğru orantılıdır arkadaşlar ee, sıcaklık yani t santigrat dereceyle doğru orantılıdır sıcaklık artıyorsa kinetik enerjide artar ikinci yargımız yanlıştır arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti x büyüktür y'den arkadaşlar kaynama noktasıyla e, moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır yani şuradaki ifade moleküller arası çekim kuvveti içinde geçerlidir y küçüktür x'ten ya da x büyüktür y'den olacaktır yani üçüncü yargımız doğrudur Doğruları arıyorduk arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı 1 ve 3. yargı doğrudur. 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar yine bir sıcaklık zaman grafiği görüyoruz. Yani hal değişim grafikliği diyebiliriz. Saf X katısının katıymış arkadaşlar. Burada e, ısıtılmasına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. O halde A noktasında madde katıdır. 5. dakikada madde hal değiştirmeye başlıyor yani B aralığında madde katı artı sıvıdır 10. dakikadan sonra ise katı madde tamamen sıvı hale geçmiştir kinetik enerjisi artmaya başlamıştır buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor Birinci yargımız A bölgesinde ortalama kinetik enerji artmıştır. A bölgesine baktığımızda maddenin sıcaklığının arttığını görüyoruz. Sıcaklık artıyorsa kinetik enerji de artıyordur. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda B bölgesinde katı sıvı halleri birlikte bulunur. Evet gördüğünüz gibi B bölgesinde bir erime noktasıdır. Yani madde hal değiştiriyordur bir miktar katı bir miktar sıvıdır ikinci yargımız da doğrudur üçüncü yargıya baktığımızda erime olayı 10 dakika sürmüştür arkadaşlar erime 5. dakikada başlamış 10. dakikada bitmiştir o halde bu aradaki fark 5 dakikadır yani 10 dakika sürmemiştir 5 dakika sürmüştür o halde 3. yargımız yanlıştır hangileri doğru dediğimize göre doğru seçeneğimiz c şıkkı yani birinci ve ikinci yargımız doğru olacaktır arkadaşlar Yedinci soruya geldiğimizde ateşi çıkan bir çocuğa annesi ıslak bezle pansuman yaparak ateşini düşürmüştür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar buharlaşan sıvı e, bulunduğu ortamda soğutma etkisi oluşturur. Buharlaşma, Buharlaşan sıvılar e, dışarıdan ısı alır. Yani endotermik bir olaydır buharlaşma. Ee, tüm hal değişimleri ısı alışveriş sayesinde gerçekleşir arkadaşlar o halde baktığımızda birinci yargımız buharlaşan sıvılar ısı alır evet arkadaşlar endotermik bir olaydır birinci yargımız doğrudur İkinci yargımız sıvılar buharlaşırken ortam soğur arkadaşlar buharlaşan sıvılar bulunduğu ortamı soğutma etkisine sahiptir İkinci yargımız da doğrudur 3. yargımız hal değişimleri ısı alışverişiyle gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. 8. soruya geldiğimizde yine bir hal değişim grafiği gerçekten önemlidir arkadaşlar. Üniversite sınavlarında da sıklıkla karşımıza böyle sorular çıkıyor. Saf bir maddenin ısıtılmasına Saf bir sıvının özür dilerim ısıtılmasına ait grafik aşağıda verilmiştir. Yani arkadaşlar burada madde sıvı haldeymiş. Şurada kaynama noktası yani T1 kaynama noktası oluyor arkadaşlar. A ile B arasında madde sıvı artı gaz halindedir. B'den sonrası madde tamamen gaz haline geçmiştir. Bunu yazdıktan sonra sorunun çözümü daha da kolaylaşacaktır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz. Dış basınç arttığında T1 değeri artar. Arkadaşlar kaynama ne demektir? Kaynama maddenin iç basıncının dış basınca eşit olduğu olaydır. O halde eğer bir madde dış basınca eşit olduğunda kaynıyorsa... Dış basınç artırıldığında kaynama noktası da artacaktır yani T1 değeri artacaktır birinci yargımız doğrudur ikinci yargımıza baktığımızda aynı koşullarda sıvı kütlesi arttırıldığında A değeri artar arkadaşlar A değeri bir zamandır bakın zaman sıvı miktarına bağlıdır çünkü 1 gram suyu kaynama noktasına getirmek için geçen süreyle 1000 gram suyu kaynama noktasına getirmek için geçen süre farklıdır. Yani kütle arttıkça o özdeş ısıtıcılarda kaynama sıcaklığına ulaşma süresi de artacaktır. O halde sıvı kütlesi artarsa A zamanı, zaman değeri artacaktır. İkinci yargımız da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargıya baktığımızda aynı koşullarda sıvı kütlesi azaltıldığında T1 değeri azalır. Arkadaşlar e, kaynama noktasının maddenin kütlesiyle bir bağlantısı yoktur. Yani bir gram su da 100 santigrat derecede kaynar saf su bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynar 1000 gram su da yine 100 santigrat derecede kaynar bir gramı da 100 santigrat derecede kaynar 1000 gramı da hatta 10.000 tonu da 100 santigrat dereceye ulaştığında kaynar bir atmosfer basınçta o halde Sıvının kütlesi ile kaynama noktası arasında bir bağlantı yoktur Yanlış arıyorduk arkadaşlar Üçüncü yargımız yanlıştır diyoruz O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır Dokuzuncu soruya geldiğimizde Maddenin plazma hali ile ilgili bir soru Plazma halinin genel özelliklerini bilmeniz Bu soruyu çözmenizde faydalı olacaktır plazma haliyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor doğruyu arıyoruz pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir arkadaşlar plazma halinde pozitif ve negatif yüklerden oluştuğu halde elektriksel olarak nötrdür plazma hali yani pozitif yükler negatif yük sayısına eşittir arkadaşlar birinci yargımız doğrudur plazma hali büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir arkadaşlar ikinci yargımız da doğrudur Şöyle baktığımızda yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir diyoruz. Üçüncü yargımıza baktığımızda ısı ve elektriği iletir. Arkadaşlar plazma hali şu demektir. Mesela bir hidrojen gazını yani şu şekilde yazılıyor bu. E, yeteri kadar enerji verildiği zaman bu aradaki bağ kopuyor ve hidrojenin bir tanesi şu şekilde artı yüklü bir tanesi de şu şekilde eksi yüklü oluyor. Arada bağ olmuyor yani şu şekilde. İyonlaşıyor Zaten gazdan plazmaya Geçişe iyonizasyon diyoruz arkadaşlar Şimdi Ortamda artı eksi yükler varsa Elektrik iletkenliği Normaldir Isı iletkenliği de iletkendir Elektriği ve ısıyı iyi iletir Plazma hali o halde 3. Yargımızda doğrudur Doğruyu arıyorduk E seçeneği 1-2-3 tamamı doğrudur Diyoruz 10. sorumuza geldik Arkadaşlar yine Plazma halinin kullanım alanları yani arkadaşlar bu biraz araştırma sorusu olmuş verilenlerden hangileri plazmanın kullanım alanlarındandır diyor arkadaşlar şöyle bir e, hatırlatma yapalım floresan ampul ve neon tabelalarında plazma kullanılıyor plazma TV'ler zaten ismi üzerinde plazma küreler Tıpta mikrop öldürücü, sterilizasyon ve arkadaşlar tıbbi donanım aletlerinde de plazma halinden ee, faydalanılıyor. Gıdalar ambalajlarında sterilizasyonda bakteri öldürücü olarak kullanılıyor plazma hali. Plazma ark kaynak yöntemi arkadaşlar bu gerçekten çok önemli bir kaynak yöntemidir. Özellikle havacılık, uzay, nükleer elektronik ve gemi yapım endüstrileri gibi birçok üretim endüstrisinde plazma ark kaynak yöntemi kullanılmaktadır o halde plazmanın kullanım alanlarından ark kaynakları birinci yargımız doğru gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürücü olarak kullanılıyor evet doğru ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyonda da kullanılıyor doğru seçeneğimiz 3'ü de yani E şıkkı olacaktır. 11. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma haline örnek değildir diyor arkadaşlar. Örnek değildir. Şimdi plazma ikiye ayrılır arkadaşlar. Doğal plazmalar ve yapı plazmalar. Doğal plazmalar Hepiniz biliyorsunuz bunu şimşek bulutlar arasında yıldırım buluttan yere veya yerden bulutlara doğru mum alevi kibrit alevi kutup ışıkları volkan lavları güneş ve yıldızlar doğal plazmalardır kıymetli arkadaşlarım yapay plazmalara örnek olarak floresan lamba neon ışıklar plazma topu plazma televizyon tabi bunlar arttırılabilir arkadaşlar şimdi şıklara baktığımızda B şimşek ee, arkadaşlar doğal plazmadır yıldırım doğal plazmadır güneş ve yıldızlar da doğal plazmadır yağmur plazmayla alakalı değildir arkadaşlar doğru seçeneğimiz A şıkkı oluyor kıymetli arkadaşlarım ve bu şekilde e, testimizi bitiriyoruz izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarınız da bu yönde teşvik ederseniz sevinirim arkadaşlar İyi günler.